Merhaba arkadaşlar, Hepizcan'ın hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nesil tükendiği için şanslı olduğum 9 tane hayvanı inceleyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. İlk sıradan Similadon. Var. Similadon'un diğer adı kılıç dişli kaplı Amerika kıtasında yaşıyorlardı arkadaşlar. Genelde grup şeklinde yaşar. Yani topluca yaşar arkadaşlar. Öyle dağınık bir hayatları yok. Bir erkek 10 dişi şeklinde dolaşır. Bunun sebebini cidden bilmiyorum. Ben tam tersine 10 erkek bir dişi biliyordum. Meğer dediğim Dişleri 20 santim boyunda arkadaşlar. 300 kilo ağırlığa kadar çıkabiliyor. Daha da üzerine çıkamıyorlar. 12 bin yıl önce buzul çağının bitmesiyle nesillerinin tükendiği bilinmek. Neyse arkadaşlar ikinci sırada. Tana Boğa. Dünyada yaşamış en büyük yılan arkadaşlar. tona yakın ağırlığı var. Ve 14 metre uzunluğunda Smithsonian Müzesi'nde Tisanoboa'nın birebir maketi bulunmakta. Günümüzde yaşayan hiçbir yılan Tisanoboa'ya boyut olarak bile yaklaşamamak. Yani arkadaşlar şu ana kadar dünyada yaşamış en tehlikeli yılan çıkış tarihiyiz. 25 veya 60 milyon yıl önce olduğu bilinmek. Yani o kadar eski. Sırada Meganeura diye bir böcek türümüz var. Bu böceği günümüzde yaşayan helikopter böceğine benzetebiliriz. Büyük bir böcek zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl desem bu böceğin çok büyük bir zararı yok. Ama yere büyük bir böcek olduğunu bilmenizi isterim. Yani bunu onun için sıraya koydum. 300 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilmek. Kesin bir bilgi yok. Sadece tahmin eder. Dördüncü sırada ise megalodon var. Bunu çoğunuz biliyordur. Bu canlı okyanusların en yırtıcı hayvanlarından biriydi. Bu canlı ortalama 20 metreyi bulan boyu, 3 metrelik çenesi, 15 veya 20 santimlik dişleriyle Gerçek bir yırtıcı. Ortalama ağırlıkları 40 tona kadar çıkabiliyor. Karnını doyurabilmesi için ise tamı tamına 1 ton ağırlıkta şey yemesi gerek. Yani herhangi bir şey olabilir ama ağırlığı toplam 1 ton olacak. Yani. Neyse 5. sıraya geçelim arkadaşlar. 5. sırada ise Poros Hacida var. Adını şimdiye kadar hiç duymadan boyları 3 metreye kadar uzanan bu kuşlar uçamıyor. Bu da bacak kaslarını arkadaşlar geliştiriyor. Ve bu sebeple karada oldukça güçlüydüler. Ve tabi ki hızlıydılar. Avlarını ise güçlü gagaları sayesinde öldürmekteydiler. 6. sırada ise dayınal suçhuz var. Şimdiye kadar duymadığım bir isim daha arkadaşlar. 80 veya 90 milyon yıl önce yaşamışlardı ve bugüne kadar en büyük timsah türüdürler arkadaşlar. Timsah bu 15 metre, kilosu ise 600'e kadar çıkabilmek. Bunun da şöyle altını çizmek isterim. Bu adam mesela nasıl ona yani yetişebilecek, onun özelliklerini kapsayabilecek bir yılan yoksa, dino suçhuz da arkadaşlar ona benzeyebilecek, onun kadar güçlü bir timsah yok. Yedinci sırada ise arkadaşlar heli var. Böcek türü sandım ama değil. Şimdi size söyleyince cidden ilginç bulacaksınız. Çünkü bu bir köpek balığı türü ve hatta Köpekbalıkların balıkların atası konumunda. Boyutları 7 veya 10 metre olduğu bilinmekte. Diğer köpek balıklarından en farklı özelliği arkadaşlar şu an zaten görüyorsunuz. Çenesinin alt kısmı spiral şeklinde. Elkeli bir canavar. Anı canavar diyorum çünkü arkadaşlar köpek balığından bile garip gözüküyor. İkizinci sıraya geçiyoruz. İkizinci sırada Andreev Sarjvus var. 36 milyon yıl önce nesli tükendi. Şekilleri kurtu Andreev. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar özellikle önden görüyorsunuz. Ve tam kurta benziyor. Bu hayvan ne bulursa yiyor. Et, ot, hatta kemik bile hiçbir şey fark etmiyor. Önüne ne gelirse yiyor arkadaşlar. Ben bunu sadece et yiyer sanıyordum. ve her şeyi yiyor. 9. sıra ve son sıramızda Mega Laniyo var. Bu da kuma dayajlarının atası konumunda. Tıpkı nasıl heli copriyon köpek balıklarının atasıysa bu da komodo ejderinin atası arkadaşlar. 600 kiloya ulaşabilmekte ve 8 metre uzunluğuna sahiptir. Çok kalın deriye ve ölümcül bir zehre sahip. Bu canlının diğer bir özelliği ise ve bu arkadaşlar en büyük özelliği düşmanların kemiğini tek bir hamlede kıran kuyruğa sahip arkadaşlar zaten görüyorsunuz bu herhangi bir hayvanda olabilir yeter ki kemikli bir hayvan olsun direkt onu parçalara ayırıyorlar. Yani arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım beğenmişlerdir siz videoya lütfen like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsan çok sevinirim çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hepinize iyi günler hoşçakalın.